şu an Uşak'ta Küçükşarşı'da duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyiz? E, TOK tabii bizim e, Cumhurbaşkanımızın vizyon projelerinden biri. E, bir 50 yıllık Türk milletin hayali yerli ve milli araba. E, tabii muhalefet cephesi e, TOK hakkında e, çok büyük e, hükümetimize iftiralarda bulundu. İşte bu araba İtalya'dan geliyor, fabrikası yok dediler fabrikası Gemlik'te. Ee, Türk malı parçalar kullanılmıyor dediler. Ee, ondan sonra vatandaş bu arabayı nasıl alabilecek gibi çeşitli iftiralarda bulundular. Ee, bugün de elhamdülillah e, TOKU e, uşağımızda görüyoruz. Mahallelerimizde gezdiriyoruz. E, çok ciddi bir proje, çok güzel bir proje ve e, Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyon projeleri. E, tabii biz AK Parti olarak heykelden ziyade Böyle teknolojik TOK'dur, İHA'dır, SİHA'dır. Vatanımıza, milletimize e, hizmet edecek işlerde bulunuyoruz. Seçimlere iki gün kaldı. E, bizim halkımızdan isteğimiz şudur. E, Sayın Cumhurbaşkanımızın çizdiği vizyonda TOK'ların, İHA'ların, siyaların devamı gelebilmesi için ondan sonra terörle, e, terör işbirlikçileriyle işbirlikçi daha ciddi mücadelede bulunabilmemiz için AK Parti ve Sayın Cumhurbaşkanımız'a desteklerini bekliyoruz. Seçimlere son iki gün kaldı dediğiniz gibi çalışmalarınız ne durumda? Çok ciddi bir şekilde sağdayız. İki aydır AK Parti teşkilatlı olarak mücadelemizi sürdürüyoruz. Mahallelerimize mitikler bulunuyoruz, yapıyoruz. Sağda esnaflarımızla birebir hasbihal yapıyoruz. Gençlerimizle buluşuyoruz. Ee, Sağdaki durumumuz gayet iyi. İnşallah pazar gününde ee, bu seçimi birinci turda bitireceğiz diyorum. Sandıklar için hazır mısınız? Hazırız. Hazırlığımızı yaptık. Seçim işleri birimimiz ee, yani bunun hazırlığını bir yıldır yapıyor. Hiç eksiğimiz yok. E, vatandaşımız da partili üyelerimizin de bu konuda çok ciddi sandıklarda görev alma yönünde tevekkü oldu. İnşallah Pazar günü de bu gücümüzü sandıklarda göstereceğiz. sana. burada neler düşünüyorsunuz? Süper! Biz geçmişte kadar benzin yok diye ara fabrika kapatından değiliz biz. Üreteceğiz. Daha çok üreteceğiz. Çok teşekkür ederiz. Çok güzel üreteceğiz. Milli otomobili TOK burada şu an neler düşünüyorsunuz? Çok mutluyum. Çok teşekkür ederiz. Ülkenin yerli ve milli otomobili TOK şu an burada neler düşünüyorsunuz? Çok güzel. Mutlu musunuz? Çok mutluyuz. Çok güzel. Çok teşekkür ederiz. Erdoğan bir tane. <gülüyor> Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOK şu an Uşak'ta, küçük neler düşünüyorsunuz? Anlatılacak kelime yok. Her şey ortada. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Bu bizim onurumuz, bu bizim gururumuz. İyi ki reis başımızda. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOK şu an Uşak'ta, küçük Küçükşarşı'da neler düşünüyorsunuz? Çok iyi tanıyoruz, çok iyi oldu, çok güzel oldu, gördük. Hadi bakalım. Bekilim, yerli milli Otomobilimiz Tok şu an Uşak'ta Küçük Çarşı'da e, insanları görüşünü açıldı. Evet. Neler düşünüyorsunuz? Evet. Gururlanıyoruz tek kelimeyle. Yani e, bizim milletimize yıllarca siz hiçbir şey başaramazsınız. Siz sadece birlerin kölesi olursunuz deyip Avrupa'nın kapılarında, IMF'nin kapılarında dilence haline getirenlere inat ülkemiz Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde nasıl bir şahlanışın içerisine girdiğini bütün dünyaya göstermiş oldu. Muasır medeniyet seviyesine ulaşmak demek, şehirlerin değişik yerlerine heykel dikmek demek değildir. Muasır medeniyet seviyesine ulaşmak demek, bütün teknolojide, bilimde, dünya lideri bir ülke olma yolunda ülkeyi ilerletmek demektir. O yolculuğu yaptıran da bu millete, milletin Arkasında desteğiyle, duayla Recep Tayyip Erdoğan'dır. İşte bunun en e, kıymetli ispatlarından bir tanesi de bugün burada şöyle dokunduğumuz e, tok aracımız. E, milletimize hayırlı olsun. Milletimizin neler başarabileceğini bununla göstermiş olduk. Dağların Allah'ın izniyle 14 Mayıs'tan sonra alacağımız zaferle birlikte daha da iyilerini, daha da güçlülerini inşallah milletimize ve insanlığa kazandıracağız. Burada gördüğümüz şey... Bunlardan biz isteriz ki muhalefet gurur duysun. Muhalefet liderlerinden bir tanesi çıksın televizyonlara. Teşekkür etsin. Bu başarılmış bir şeydi de Teşekkür etsin. Ancak onlar sadece karalamayı bildikleri için e, atılan bu yerli otomobil hamlesiyle ilgili adımları eleştirmekten, bununla ilgili şeyleri karalamaktan ve yalan yanlış iftira atmaktan öteye giden işler, işler yapamıyorlar yani. Bu Türkiye için çok aslına bakarsan üzücü bir şey. Muhalefetin yapılan olumlu şeyleri desteklemesi ve buna için bunun için iktidara teşekkür etmesi gerekir. Bu erdemli bir davranış olur ama bizim muhalefetimizde ne yazık ki erdemli tavır alabilecek liderler yok. Onlar bırakın bize teşekkür etmeyi, Cumhur İttifakı'nın liderlerine teşekkür etmeyi, kendileriyle birlikte yol yürüdüğü liderlerle kavga etmeyi kendilerine görev edinmişler. Her gün birbirleriyle kavga eden bir liderler topluluğu olarak e, milletin karşısına çıktılar. Milletimiz de onların bu ülkeyi yönetemeyeceğini gayet net görüyor. Biz bugün Bugüne kadar şehrimizi zaten sokak sokak geziyoruz. Kimin ne dediğini, vatandaşımızın ne dediğini gayet iyi biliyoruz. Biz hayırlı olsun diyoruz şehrimize, hayırlı olsun diyoruz ülkemize. Bizler sadece Tokta değil, milli savunma annesinde, milli olarak yapılan savaş gemilerimizle, savaş uçaklarımızla, onun dışarısında milli enerji hamlesiyle Türkiye'yi bağımsız bir ülke haline getireceğiz Allah'ın izniyle. Türkiye'ye vaat ettiği şey uluslararası para kuruluşlarından, uluslararası kuruluşlardan borç alarak ülkeyi yöneticilerini vaat eden Kemal Kılıçdaroğlu'na rağmen milli, bağımsız bir ülke vaat eden Recep Tayyip Erdoğan. Kıyaslamak bile üzücü. Gecenin bu saat oldu. Hala çalışıyorsunuz. E Çalışmalar da son iki gün. Çalışmalar nasıl devam ediyor? Çalışmalar gayet iyi. Bizim liderimiz 24 saat esaslı çalışıyor. Bizim liderimiz bu millete hayatını feda etmiş, hayatını bu millete vakfetmiş bir lider. Onun çalıştığının yolunda biz onun öğrencileriyiz, onun yol arkadaşlarıyız. Onun için bizler ne kadar çok çalışsak kendimize az geliyor. Daha fazla çalışmamız gerekiyor. Niye? Bizim hayallerimiz milletimiz için, bizim hayallerimiz insanlık için. Sadece milletimiz değil, insanlığın da adil bir dünyada yaşayabilmesi hayallerini kuruyoruz biz. Onun için güçlü Türkiye'ye dünyada çok fazla ihtiyaç var. Bugün dünyada liderlerin içerisinde dünyanın bütün liderleriyle oturup onları müzakere masasına tutabilen bir tek lider var, Recep Tayyip Erdoğan. Avrupa liderleri oturduklarında Ukrayna-Rusya krizini çözemiyorlar. Amerika Birleşik Devletleri, Rusya'ya da Ukrayna da Orta Doğu devletlerine olduğu bölgeden parmak sallıyor. Ancak dünyanın bütün liderleriyle konuşup, Aynı masanın etrafında toplayıp e, insanlığın sorunlarını çözmekle ilgili gayretmiş şekilde mücadele eden bir lider Recep Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan bu kadar çalışırken bize oturmak yakışır mı? Peki Fahrettin Bey son olarak neler söylemek istersiniz? Son olarak ne söyleyeyim? Yani arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Bugün yani bir mahalle mitingi etrafında en az burada yanımızda teşkilatımızdan, gönül veren arkadaşlarımızdan yola çıktığımızda Bugün akşam yola çıktığımızda başladığımızın neredeyse iki katı oranında arkadaşımız oluştu şu anda. Bizim çalışmamıza katıldı. Ben arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Uşağımıza teşekkür ediyoruz. Her girdiğimiz yerde Allah razı olsun. Bütün vatandaşlarımız durmak yok. yola devam iddialarıyla bizi karşılıyor. Çok güzel bir şey. Allah'ım Allah da olsun. Çok Teşekkür, teşekkür ederiz.